Aslında Silivri'yim. Yolçatı köyünde doğdum. Silivri'de ikamet ediyorum. 30 yıldır yaklaşık Silivri'de oturuyorum. İki çocuk annesiyim. Siyasetine nasıl atandım? Kadıkolar'a mali başkanlığıyla atandım. 4 yıl mali başkanlığı yaptım. Ardından Kadıköy yönetimine geçerek 3,5 yıl mali ve idari işleri yaptım. Ardından teklif geldi, sosyal politikalara 4 yıl yaptım. Daha sonra ana kademe bünyesine geçtim. Direk er, direkt al zamanında. Orada da bir altı ay kadar e, sosyal politikalı yürüttüm. Ardından Rıfat Kutlu Bey geldi. Üç buçuk yılı onunla beraber sürdürdük. Daha sonra kongreye gitti. İçe Başkanımız, tabii yeni İçe Başkanımız atandı. Mutlu Bey atandı. Ben e, onun döneminde meclis üyesi aday adayıydım. E, Siyaset farklı oldu. MHP ve e, ittifaka gitti daha doğrusu partimiz. İtifaka gittiğinden dolayı meclis üyesi olamayacağımı anladım. İstafa etmek zorunda kaldım son dakikalarda, son günde. Ben geriye adım attım. E, yaklaşık Mutlu Bey turunu tamamladı, bir tur tamamladı. İkinci turda yine kongre ile tekrar e, bana teklif geldi. Gelir misin bizimle beraber dedi. E, pek istemedim gitmeyi aslında ama e, gel komisyonlarda falan değerlendireceğim dedi. Maalesef bana bir görev verilmedi. Gelmesine rağmen, toplantılara gitmeme rağmen, e, nöbetlerime katılmama rağmen hiç eksiksiz nöbetime ve toplantıma katıldım. Baktım ki ben çalışmayı seven bir insanım ama bana bir görev verilmediğinden dolayı Partide istifa etmek istedim. Daha çoğu da kendi teşvik etti. Dedi ki, madem beni eleştiriyorsun, toplantılarımı eleştiriyorsun, istersen istifa edebilirsin dedi. Ben de buna istinaden... Zaten e, genel başkanımız da aklımdan geçiyordu, Meral evet. Akşener. Bir bayan ve bayan danışmasının daha güzel olacağını, daha güzel yerlere geleceğimizi, daha güzel çalışacağımı bildiğim için iyi Parti'yi tercih ettim. Hiç kimseye bir şey demiyorum, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben çalışmak için, millet için, devletim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için varım. Çalışacağım sonuna kadar, Silivri'de nasıl çalışılıyormuş göstereceğim.